Privatizasyonu önce birinci mesele, bu en çok dayırtanıp geldi söyledi. Avtotranspurt benin en başlangıçta yoltaş, manas bir diğeriymiş. Duramadım o yüzden. Yoltaşlar. Bizde avtotransperten de bir işte. Privatlaştırıcı yönündeki işti bizden avtotrans bölümünde çakşı genelliklerine koyduk. Bizden avtotrans bölümde 250 taksi var. 250 taksinin 125 taksisini satıp düşküm karacatına avtotrans bölümüne sport kompleksini uçturup yakın şakma doyduğuna koyduk. Hoşol işlerdiği cesap <gülüyor> vatlaştırıcı işlerin değil mi? Oynayacağız, bunu çözdük, bunu çözdük, bunu çözdük. İmparatorun Birinci mesele böylece, soru cevap durmarmış. Eğer çok polaturam bolsa, birinci mesele gideriz, birinci mesele bu rataция, rataция dedik neymiş? Rataция dedik birinci kadirdi, birinci cildi, birinci kadirdi, birinci cildi hareketli. Buna usulce Söktüleme gele, derden gelmötürat, bunun yanında söktü, hasta transpurt berimde çalniki, yol dostuanas pekiye gorm. Hayranlar, yol dostu! Bizden hasta transpurt berimde yekshe gelsin, akvato pire neydir Ali? Rastas yo işte, bizden Ahmad oltu maslın esnada rıtası o jolu meran aydır aleyküm rıtasıla, aydır lütf maslın esnada rıtası o jolu meran ahmad aleyküm rıtasıladı. Biz naptım transferim taksis zaten, avta transferimdi. Tüşküm karajatlas, spor kapılar üstü üstü İkinci iki, maselenin çastro var mı? Çok 3 üçüncü maseleni koytuğu üç, üçüncü maselenin ciltlütü birliklerini çağırdılar. Ciltlütü birliklerini çağırdı bu üçüncü maselenin <gülüyor> bu çastro sözü ilişkileriyle daha erken gelmeyi örttü. Daha kısa söktü. Afta tarafta birbirinden çalındığı doluş. Maraş bir demek E, orası dediğen o yaktan gelmişçi. Anca atacak bu o E çık südür. Ne batamır benim süldüğüm bu? Kızım bu. Çaldıklar. ben Akbat beni neyden aliyim? Herkletti birlikte oldu, birlikte oldu. Bu da bizden oftrast geliyordu. Burç var? Ya kimse gelmiyor. Jon için mi yaş saat? Spor Nazır Şahin'e boyunca bunu söz kısmını Lan burda ne kadar kutluyorsunuz bir evde gülmeş gerek, bir gerek denen biz Tantayı zamanında yaşamadılarız Bir kutumuz bile satsaliyetin de Ekinci bile kapitalizm yekili baratarız Tugandar Ya <gülüyor> ee hey, kim taltayıp ne? ne taltayıp gerek yoksa buna o neydi bağırdı taltayıp durun şimdi neydi bağırdı fil bey? açık lan akılın Çoğuk çoğukla durgan balkısı, tördümçü mesele götür, bu tördümçü mesele kayraşaylı olay. Bulcanın da bu söz süreşkere gire, Bulcanın da söz dayardan geri götür at, Asılıkı söztü, altı transport Evet, çıktı ata Çı. ne merakçı ya, yani, <gülüyor> yani, ne işe var ulan ya lan ya gönlüm lan bu çok çok şeydi ne böyle ayağıma var yana soktu hey kayın şeydi onun olsa kayırelikmiş kayışaydı kırk gelin gibi buzurdu yoldaşlar biz Tina transponda işte Afatıp ben anam. lan! takla takla 4 yıl çıkadı. 4 takla takla koyuldu öz sözünle söyle, öz sözünle. Hadi siz de demotivat ka. E yer kilit. E, Süder var ta lağanın aytsam болот. Ançığını айта бери. 250 taksının yakasını çatık eden de az <gülüyor> e, unuttuk. Son çıkkandan keyiksi bir bela. Son bir böyle. Ne gelmedi, ne